Geçtiğimiz günlerde e, merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan olan iki büyük deprem 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki deprem vardı. Bu depremler sonucunda büyük yıkımlar gerçekleşti. Bunun sonucunda biz üniversiteden e, inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyeleri olarak Malatya iline gittik. Yaklaşık beş gün olarak 5 gün orada çalıştık. 5 gün içerisinde ee, biz 40, yaklaşık 40 tane binada inceleme yaptık. Biz de üniversitemizden topladığımız ekipmanlarla birlikte oraya gittik. Yerinde incelemeler de bulduk. Bu incelemeler neticesinde girebildiklerimizde gördüklerimiz belli başlı e, problemler e, işte 1975 yılındaki ilk yönetmeliğe göre 99 öncesi olanlarda e, o dönemin yönetmeliğine uygun olarak yapmaya çalışılmış. Ancak burada da öncelikle betonarmak sistemleri de Genellikle uygun gradasyon, uygun, uygun beton yapılırken granülümetri gözetilmemiş. Yani çok büyük çakıl taşları vardı. Yani avam diliyle söyleyeyim. E, teknik dilde gradasyon diyoruz ama bu gradasyon granülümetri nedir? E, uygun tane dağılımının olması lazım beton içerisinde. Bu e, yoktu. Dengelenmeye de çalışılmış. Çok büyük çakıl taşları vardı. 6 cm'den büyük olması gereken e, 3 cm, 31,5 mm'den fazla olmaması gerekirdi bunlar vardı. Bunun haricinde baktığımız zaman içerisinde yabancı maddeler vardı. Bunları da fotoğrafladık. Ahşap gibi, tezek gibi. dönemde e, nervürlü BÇ3 çeliği nervürlü çemik e, şeyli ım, çelik kullanılmıyordu. Çift nervürlü yani BÇ3 çeliği şimdi zorunlu ama o zaman zorunlu olmadığından insanlar ucuz olduğundan dayanımı daha düşük düz demir nervürsüz demir kullanıyordu. Bu da yeterli adenans sağlayamadığından zaten beton kalitesi de çok da i minimum değerlerde veya biraz altında olduğundan iyi tutunamamış, aderans yapamamış ve demir e, betondan sır çıkmış. Bunu canlı olarak gözlerimize gördük, tespit ettik. Bağlantılar iyi değildi, telle bağlanması çok ince bağlantılar vardır. Onların daha iyi olması gerekirdi. Hı. Bunun haricinde çeşitli tasarım hataları vardı statik sistemlerde. Bunu da gördük. Güçlü kiriş, zayıf kolon, güçlü kiriş olacak kolonlar mafsallaşmış, kırılmış, taşıyamamış kolon e, deprem esnasında yanal şeyleri karşılayamamış, yükleri karşılayamamış, kolon kiriş birleşme noktalarında kırılmalar olmuş. Etriye sıklaştırması bu mafsallaşma dediğimiz kolon kiriş birleşme noktalarındaki mafsallaşma dediğimiz e, olay, birleşme noktalarında etriye sıklaştırılması olması gerekir. Yani normalinde o dönemin yönetmenine göre belki 30 santimetreydi. Biz ölçtük 35 santimetre. Günümüzde 20 santimetre civarında olması lazım ama bunların hiçbirini göremedik. Kolon kiriş birleşme noktalarındaki sıklaştırma ve boğaz etiyeleri konulmamıştır. Yani genel olarak şöyle diyebiliriz. Etiyelerde kancalar yok. 90 derece bükülmüş. Yani etiye yapılıyor kolon içerisinde iskelet şeklinde. O etiyeler 90 derece değil 135 derece. Hepsinde olması gerekir. Onun haricinde bitişik bina çok. Bitişik nizam zaten tehlikeli bir yapılaşma şekli bu. Yan yana bitişik binalarda çekişleme etkisini gördük. Bu önceki depremlerde de hep görülmüştür. Bitişik nizamlarda kod şeyleri, döşemelerin kodları birbirinden farklı ise binalar birbirine böyle salınım yapıyorlar. Birbirine vuruyorlar. Ve o bölgede çarpma etkisi de kırılıyor. O bölgeden zayıflıyor. Zaten mahlaşma, mahsallaşma bölgesi binanın toptan göçmesine sebep olabiliyor arkadaşlar. İşte binaların yıkılmasının sebepleri yapılan hesaplar sonucunda uygun betonu yapmamak, yerine uygun kalitede beton dökmemek, projesine uygun demir donatıları kalıplarda yerine bağlamamak bu tür işçilik hatalarından kaynaklanıyor ya da kontrolsüzlükten kaynaklanıyor. Bunlar kontrol edilmiş olsaydı yerine Uygun, yönetmelikleri uygun şekilde yapsaydı bu binalar belki de yıkılmayacaktı. Yıkılsa bile az hasarla e, ya da insan ağır hasar dahi alsa insanların ölümüne sebep olmadan hasarlı bir şekilde insanların çıkmasına izin vereceklerdi o binalar.